Bugün 4 Kasım 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne hassas ve duyarlı enerjiler veriyor. Bilinçaltımız hareketlenirken sabah erken saatlerde ilginç rüyalar görebilir, mesajlar alabiliriz. Ay öğle saatlerinden itibaren Neptünle birleşecek. Ruhsal ve sanatsal enerjilerimiz çok güçleneceği için sezgilerimize de önem verebiliriz. Zihinsel anlamda daha dalgın ve hayalperest olabiliriz. Duygusal yaşamımız öne çıkarken sevdiğimiz kişilere karşı da duyarlılığımız artabilir. Öğle saatlerinde kendimizi fazla zorlamadan sakin ve dengeli olmak, keyif aldığımız aktivitelere zaman ayırmak da daha doğru olabilir. Açık havada ve doğada zaman geçirebilir, güvendiğimiz ve sevdiğimiz kişilerle birlikte olabiliriz. Akşam saatlerinde ay, ikizler burcunda gerileyen Mars'la dik açı yapacak. Ruh halimizin daha huzursuz ve stresli olabileceği akşam saatlerinde yakın çevremizdeki kişilerle de iletişim sorunları yaşamamız mümkün. Kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabiliriz. Şartları fazla zorlamadan gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.